Zotero programıyla üyelik hesabımızdaki bilgilerin eşitlenmesini yani iki taraf arasında bilgi akışı sağlanmasını bunları anlatmaya çalıştık. Ondan sonra Zotero'daki simgelere başlamıştık. Yani burada aslında Zotero'nun önce üst kısımdan dikkatli bakarsak yazılı menüler var. Bu yazılı menülerin altında ne var? Buradan menü çubuğu dediğimiz burada simgeler var ki bu simgelere simgelere kullanarak Zotero programındaki yapabileceğimiz önemli işlemleri yapıyoruz. Geçen hafta buraya da başlamıştık. Şimdi buradan devam edelim. Yani şu simgeler dediğim işte burada bir klasör simgesi var. Yeni derme deniyor. Bunlardan bahsetmiştik ama biraz daha artık yeniden buradan başlayarak dersimize, dersimize devam edelim. Yeni kitaplık deniyor. Yani bu olsun. Yani şu üst kısımda önemli yapacağımız işlemleri buradan yapabiliriz. Tabi Kitaplığım dediğimiz zatörde kitaplar ve bunların alt başlıklan olduğu bir bölüm var. Onun altında gruplar var. Onun altında şöyle bir tıklayalım. Hemen altta şöyle biraz daha görünmesi için şöyle yapayım tamam. burada bir anlamda anahtar kelimeler olduğu bir eserle ilgili anahtar kelime girmişse onları gösteriyor. Buradan tıkladığımızla ilgili eser gördüğümüz buraya geliyor. Bunları tak sırasıyla anlatacağız. Sonra orta kısımda eserlerin tanıtıldığını görüyoruz. listelendiğini. Bunun üzerinde de yine bazı simgeler var. Biz önce bu simgelerden başlayalım. Geçen hafta şunu söylemiştik. Yeni derme demek yani yeni bir, şu kitaplığın başlığı sabit. Bunun altında yeni bir klasör, alt klasör veya yeni bir bölüm açma demektir. Yani biz Zotero'nun şöyle bir kolaylığı var. Her yaptığımız çalışmanın kaynaklarını istersek ne yapabiliriz? Farklı bir klasör açıp onun içine koyabiliriz. Hatta onun altına da alt klasör yapabiliriz. Mesela diyelim ki tez veya da buna... Çift tıkladım. Yüksek lisans tezi diyelim. Yüksek lisans tezine diyelim başlayacaksınız. Onunla ilgili kaynakları bir yerde tutmak için ne yaparsınız? Yüksek lisans tezi yaptınız. İsterseniz yani ihtiyaç olursa bunun da alt bölümü oluşturup işte birinci bölüm, ikinci bölüm, onunla ilgili kaynakları da isterseniz buraya toplayabilirsiniz veyahut da genel kaynak topladığınız zaman fıkıh ve İslam hukuku üst derme olur. yani üst bir şey olur. Onun altına işte Hanefi mezhebi, Şafii efendim usul, furu, tarih gibi ne yapabilirsiniz? Alt klasörler oluşturabiliriz. Şimdi burada yeni derme şeyini tıkladığımız zaman ne yapıyor? Şöyle bir yeni derme penceresi geliyor. Eğer buna bir isim vermezsek isimsiz buna ikiliye getirdi. Benim burada görüyorsunuz şurada. İsimsiz bir, iki var. Yani eğer biz kendimiz isim vermezsek bu önce isimsizliği oluşturuyor. Sonra isimsiz bir ekliyor. Oluşturdukça iki, üç devam ediyor. Buraya ne yapabiliriz? İsimde yazarsak bu sefer verdiğimiz isimde bir şey oluşturuyor. Birincisi bu. Bunu da sanıyorum Ahmet anlaşılmayan bir şey yoktur. Değil mi? Kolay bir işlem. Evet hocam. Şimdi burada bir dermeyi alt dermenin içerisine ne yapabiliriz? Şöyle götürüp mesela şunu şöyle sürüklersek bunun altına normal, girdi bak gördüğün gibi. Bu şekilde yapabiliriz. Onun altına yani burada iç içe e, klasörler dosyalar oluşturabiliriz. Şimdi gelelim bu dermenin içerisine bir eseri nasıl ekleyeceğiz? Evet, burada kitaplığımı tıkladığımız zaman, bakın şurada benim şu anda Zotorom'da 944 eser bilgisi varmış. Kitaplığımı tıkladığımız zaman ne olur? Buradaki bütün ekli olan kitaplar burada gösterilir. Şamilede olduğu gibi bunda tabii daha çok fazlası var. Eser türleri farklı simgelerle gösteriliyor. Mesela bu bilimsel makale simgesi, bu el yazma simgesi, ne bileyim, şu a, bu sözlük demiş mesela. Efendim bu nedir? Yazılım demiş. Onları artık mesela şu kanun diyor. Yani farklı türler var. Bunları artık zaman içerisinde göz aşın Yani şeye göre tabii fazla. Şamile'de bu kadar çok farklı simge yoktu. Tabi burada farklı simgeler var. Şimdi geldik oluşturacağımız bir e, dermenin içerisine kitap ve kitaplar nasıl ekleyeceğiz? Önce içine kitap ekleyeceğimiz, şöyle kitabını tıkladık. Örneğin şunu tuttum. Hangisinin alt, bak şu alt kısmın artı oldu bırakırsın ama oraya geliyor. Buraya aslında dermenin içerisine bir kitabı sürükleyip bıraktığımız zaman bunun e kısa yolunu buraya eklemiş oluyor. Bu şekilde dermen içerisine ne yapabiliriz? Kitaplar ekleyebiliriz. Dermenin adını değiştirmek için tabii de e, der, kitaplığın üzerinde farenin sağına tıkladığımız zaman çeşitli menüler geliyor. Herhangi bir dermeyi tıkladığımız zaman menüler geliyor. da. Ee, anlamını söyleyeceğiz inşallah. Şimdi burada neyi anladık? Demek ki biz Zotero programı aslında sadece e, dipnot ekleme, kaynakça oluşturma değil. Aynı zamanda bize kişisel bir kütüphane oluşturma, yani dikkat ederseniz kitapları içeriğine konusuna göre tasdif etme gibi ne yapmaktadır? Ee, imkanlar vermektedir. Şimdi bunun yanındaki yeni kitaplık diyor. Bunun şöyle üçgen şeye tıkladığımız zaman bunun içerisine iki tane alt seçenek var. Birincisi yeni grup, ikincisi yeni besleme. Yeni grubu tıkladığımız zaman ne yapıyordu bu? Biz siteyi açıyor, yani Zotero sitesini açıyor ve orada... Grup oluşturma sayfası geliyor. Şimdi i̇şte bunu hemen gösterelim. Evet şu anda açtım. Bakın bu sayfayı oradaki yeni grup oluşturma var. Burada arkadaşlar. Tabii şu anda ben giriş yapmışım. Şurada görüyorsunuz şu kullanıcı adım. Bu yeni grup oluşturmaya geldiğimiz zaman, burada Search for Groups, grup arama yapabiliriz. Create a new group veyahut yeni bir grup oluşturabiliriz. Yeni grup oluşturmak istediğimiz zaman şuraya, Choose a name for a your group diyor, bir grup adı yazıyoruz buraya. Sonra bu grupla ilgili burada seçenekler var. İngiliz, İngilizcemiz değilse, geçen hafta veya önceki hafta söylemiş miydim, ee, Chrome'da ve Microsoft Edge taraycılarında bir sayfayı başka bir dile çevirtebiliyorduk. Burada ne yapacağız? Sağ tıklayıp Türk diline çevirdiğimiz dediğimiz zaman, bakın buradaki seçenekler ne oldu? Türkçe haline gelip bu şekilde de bu sayfaları kullanmamız mümkündür. Demek ki yeni grup oluşturma bu şekilde, yani sizler ne yapabilirsiniz? Zatöre'de kendiniz de gruplar oluşturabilirsiniz. Bu neye benziyor? Whatsapp'ta nasıl ki kendin grup oluşturup insanlar davet edebiliyorsan burada da bunu yapabilirsiniz. Veyahut da grup arayı tıklayarak buraya bir, tabii ne arıyorsun? Mesela ne diyelim? İslam diyelim. İslam iklağı diyelim. Böyle search'e basıyorsun. Buradan işte Grup bu kelimenin geçtiği gruplar bulunuyor. O gruplara katılabilirsin. Mesela üsul lav diyor. Evet. Tabii lav geçen var ama bunlar bizimle ilgili değil de. Farz edelim bizimle. Bak burada ne diyor? Grubun adı, grubun diyor kitaplığını görüyorsun. Şimdi akses Dna'it diyor. Demek ki bazı şöyle diyelim, Grup oluştururken grubu diyelim ki açık kapalı yapma gibi ayarlar var. Tabii kişiler grupları, grup üyesi olmayanlara e, kapatmışlarsa o zaman ne olur? Onu göremezsin zaten. Bak burada ne diyor? Anyone can view. Herkes görebilir ama diyor sadece yönetici olan şey yapar. Bak bunu görebiliriz. Tıklayalım. Bak bunun ki açık olduğu için. Evet, bakın bunun kütüphanesi geldi artık. Bizim işimize yarar yaramaz ayrı konu. Biz örnek olarak bakıyoruz. Yani buradaki bu kütüphaneden, yani künye bilgilerinden ne yapabiliriz? Yararlanabiliriz. Bakın burada My Library, burada şu, şu benim kendi oluşturduğum gruplar. Onların adı var. Burada da yeni girdiğimiz grup gözüküyor. Yani bunları bu şekilde buradan grup arayabiliriz. Onlara katılabiliriz. Veyahut da kişi de arama var. Şuraya geriye gelelim. Evet, şurada Top People'u tıklarsak burada da kişi ararız. Yani diyelim ki arkadaşım var. Yani şeyde var mı yok mu diye ismini yazarsın. Diyelim ki Ahmet Şahin yazalım. Bakalım böyle birisi var mı şeyde? Evet. Demek ki birisi bulduğu için Ahmet isimli olanları buldu. Bak Siddar Şahin işte şey, bu şekilde arayabilirsin. Kişiyi tıklarsan onunla ilgili burada bilgileri görebiliyorsun. Tamam burayı şimdilik sanıyorum Yeterli bu kadar gösterdiğimiz. Evet. Demek ki yeni kitaplıktan ne yaptık? Yeni grubu tıklayarak grup oluşturma sayfası açıldı. Buradan yeni grup oluşturabileceğimizi. ...olan gruplara katılabileceğimiz söyledik. Tabii grup oluştururken de altına hızlı bakmadık. Altında rakedersiniz, bakarsınız. Altında gruplarla ilgili... ...farklı seçenekler var. Yani bu grup... ...herkese açık olsun mu... ...özel üyelik mi olsun vesaire gibi grubu kuran kişi... ...grubuyla ilgili oradaki ayarlardan... ...seçim yapabilmektedir. Evet... Grup üyelerinin yetkililerini tabi grubu koyan kişi e, ayarlayabilir. Biz şu anda o konuya fazla girmeyelim merak eden arkadaşlar onları incelerler. E, İngilizce'de söylediğim gibi tam anlaşılmıyorsa Chrome veya Microsoft ile Zotero web sayfasına girerseniz oradan orayı Türkçe çevirip e, ne söylediğini daha net bir şekilde görebilirsiniz. Tabii bu bakın burada benim katıldığım gruplar buraya da geliyorlar. Az önce web sayfasında görmüştünüz. Yani dolayısıyla bu şu anda Synchroza'sıyla açık. Tıkladığım zaman bu dönüyor. Aslında bu arkadaşlar bir değişiklik yapınca da otomatik dönüyor. Mesela şöyle yapayım. Şuraya bir şey eklesem. Evet. Dönmedi ama bazen değişiklik yapınca dönüyor. Grupta da arkadaşlar, bu grup kurmanın ne faydası olur? Biz ortak bir çalışma yapıyorsak, Zotero'da bu ortak grup üyeleri sadece kendilerinin olduğu bir grup oluşturup buradan grubun ortak çalışmasıyla ilgili kaynakları ortak kullanıp ortak olarak oraya ekleme çıkartma işlemlerini yapabilirler. Tabii geçen hafta söylemiştik. Bilgisayarda açmış olduğumuz Zotoro programıyla üyelik Zotoro sayfasında üyelik e, üyelik yerimizde bu bilgilerin e, oraya da aktarılabilmesi için ne olması gerekiyordu? Düzenle, tercihlerden şurada eşitliğe tıklayıp şu anda ben girmişim. Bak kullanıcı dijital tip arası yazıyor. Bu sizde boş olur. Oraya kullanıcı adı ve şifreye girip bu eşitlemeyi kurmak lazım. Eğer bunu yapmazsak ne olur? Bilgisayarda yapmış olduğumuz çalışmalar, eklediğimiz kitaplar, değişiklikler ne yapmaz? Bizim e, Zotero'daki üyelik hesabımızı aktarılmaz. Oraya aktarılmazsa ne olur? Orası geçen hafta da söylemiştim. Bizim için aynı zamanda bir yedek, ücretsiz yedek tutma, kümle kitaplıklar, bilgilerimizin yedeği olmaktadır. Orada da olmasında fayda var. Veyahut da internet üzerinden, grup üzerinde, yani biz Zatara sayfasına girip, üyeli girişi yap, üyelik girişi yaptıktan sonra web sayfası üzerinden de e, kitapların üzerinde işlem yapıyorduk. İşte orada yapacağımız işlemlerinde bizim bilgisayara aktarılabilmesi için bu eşitliği yapmamız gerekiyor. Mutlaka kurmamız gerekiyor ki bir tarafta olan değişiklik, diğer tarafa otomatik olarak internet varsa e, gitsin. Evet, kişileri de istersek grubumuza bulduktan sonra davet edebiliriz. Yani onları davet et, katılması için davet yapabiliriz. Bir gruptan ayrılmak için arkadaşlar, yani katılmak için gruba join ifadesi var. Şimdi oraya bir girelim, onu da bir gösterelim. Evet şimdi grup aradık. İslam yazdık. Evet. Bak KMU Temel İslam bilimleri. Bakın bu sadece diyor herkes görebilir diyor. Buraya tıklayalım. Evet, grubun kütüphanesini gördük. Geri gelelim. Şurayı tıklayalım grup adını. Arkadaşlar bakın, grup adını tıkladığımız zaman şurada join, yani katıl, bunun altı, bu da bizim grup gibi gariban henüz. Evet, altı tane üyesi var. Buraya arkadaşlar bir join deriz. Eğer direkt üyeliği açıksa direkt bunu kendi şeyimizi ekleriz. Deneyelim bunu. Bak, join dedim. Buna katıldık. Join yaptığımız, yani katıldığımız bir üyelikten ayrılmak için de bu sefer leave, yani terk et, ayrıl seçeneği olur. Bunu da tıklarsak ayrılırız. Şu anda arkadaşlar bakın ben bir yeni gruba katıldım. Hocam ekran görüntüsü yok şu an. Şu anda gözükmüyor mu ekran? Yok hocam. O zaman bir daha bakalım bir yanlışlık mı yaptık. Şu Zotero görünüyor. Zotero gözüküyor. Tamam. Bunu açtım zannediyordum. Dur bakalım. Önce bunu bir iptal etmemiz lazım. Tamam. Şimdi olacak. Evet. Şimdi geldi değil mi? Evet hocam. Tamam. Şimdi o zaman geriye gidelim. Grup araması yaptım. KMU Temel İslam dinleri gördüm. Bir gruba nasıl katılacağız? Şurada grubun e, herkesi açık mı değil mi? açıklaması var. E, tıklıyorum. Herhangi bir grubu tıkladığımız zaman, o gruba biz daha önce katılmamışsak, şimdi az önce katılmış, iptal edeyim. Join ifadesi, katıl ifadesi olur da. Biz bunu tıkladığımız zaman katıldım. Şimdi demek ki biz e, buraya katılabildik. Şimdi buraya katıldığım zaman, bu katıldığım e, kişi, ben biraz sonra bakacağız. Zotera'daki bir programda da bunu oraya açık, eşitleme açık olduğu için oraya bunu akla, eklememiz mümkündür. Şimdi bir de kişi arayalım. Ne diyelim? Ahmet diyelim. Evet, burada kişiler geldiler. Herhangi bir kişiyi tıklayalım. Evet, burada bakın üniversiteler falan yazıyor. Belki ilahiyat falan yazsak. Bunu bir tıklayalım. Evet, şimdi bak bir kişiyi bulup adını tıkladığımız zaman burada ne seçeneği var? Invite Ahmet Aydın to join one of your group. Senin grubadan birisine katılmak için kişiyi davet edebilirsin. Bunu tıklarsam buna davet ediyorsun. Buna bir mesaj gönderebilirsin. Şimdi bu bizim ne işimize yarar arkadaşlar? Diyelim ki Endonezya'dan ilahiyat alanıyla ilgili bir kişinin e, bulduk ve onu Baktık ki ondaki bir e, kitap bilgisi, bizim, kitap bize lazım ama onda da bunun künye bilgileri var. E, o kitabın elinde varsa bu Zotero üzerinden ona mesaj göndererek ne yapabiliriz? O kitabın en azından pdf'sini isteyebiliriz. Biliyorsunuz artık mailden, mesareden kolayca bu dokümanları paylaşan mümkün olur. Dolayısıyla e, bu kişileri böylece hem kişilere mesaj yazabiliriz hem de ne yapabiliriz? Onları gruplarımıza davet edebilir Diyelim ki sen İslam hukukundan bir grup kurdun. Bununla ilgilenen arkadaşlar ne yapabilirsin? Bu gruba davet edebilirsin. Hocam, e, yani gruba dahil olduktan sonra olan şey nedir hocam? Mesela... Yok, bu gruba davet etmemelidir. O kişi gruba dahil olmamış. Ama sen dahil olmasını Hı. istiyorsun, ona davetiye gönderiyorsun. Yani diyelim ki davete gönderdik, kabul etti. Adam kabul ederse ee, gruba yani. dahil olur. Etmezse tabii zorla katamazsın. Yani. Evet. Yani şöyle evet. hocam, e, şunu anlamadım. Hani buradaki e, fayda nedir yani hocam? Fayda nedir? Sen diyelim ki İslam hukukuyla ilgili Türkiye'de yeni bir Zotere grubu kurdun. Ee, evet. Birçok İslam hukukcusunu tanıyorsun ama onlara katılmasını istiyorsun. Bir anlamda bir davetiye gönderiyorsun. İşte oradan Zotere üzerinden bu gruba katılır mısın diye davet ediyorsun. Yani o grupta bilgi paylaşımı olacak. Onlar senin olacak. grubuna katılsın çünkü kitap katıldığı mı? zaman ne olur? Onların da kitabı evet. varsa grubu aktarırlar. Orada ortaklaşa çalışma yapabilirsin. Onlara bir şeyler mesaj yazarsın vesaire. İletişim yani bu anda. İletişim kurmak. Istedim. Yani o şey olacak beraber bilgi paylaşımı olacak yani o kitaplardır vesaire. Tabii kitap istersin. Arkadaşlar, herkes dersin, kendi kitaplarını grupta, grubun kitabını aktarsın dersin. Yani bir Elimizdeki, mesela ben de diyelim bin kitabın künyesi var, de 500 var, onda 600 var, onda 300 var, ne olur? Herkes bunu gruba evet. eklerse ne olur? Herkes ortak bu künyelerden yararlanmış olur. Anlaşıldı hocam. Yani zoteri üzerinden bir yardımlaşma olabilir. Hem bir yardımlaşma, hem şeydir, hem yardımlaşma doğru, hem de iletişim kurma anlamında faydalı. Şimdi gruptan, şimdi ben şu anda ekranda ne var? Bir şey yok değil mi? Ekranda bir şey yok hocam. Tamam. Şimdi Zotor'a geldim. Şimdi bakın ben az önce bir gruba katıldım değil mi? Burada yok. Şimdi bir eşitlemeyi çalıştırayım. Bu, KMU Temel İhsan diyor. Bak geldi buraya gördün mü? Evet. bak kaç eser varmış? Bak, bak kaç tane eser geliyor görüyor musun? Bak. Bunlar tabii hepsi küngesi falan hepsi. Bunlar. E, PDF'si e, varsa o da gelir ama genellikle daha önceki, önceki derste söyledim. Ücretsiz hmm. alan sınırlı olduğu için çok PDF yüklersek alanı doldururuz bu sefer. Ya parayla orayı artırmak lazım. Bak şu anda bu grupta şöyle bakalım. Bak bu grupta 182 tane künye varmış. Gördün mü? Evet hocam. Bak FETA var El-Hadifiye diyor. Evet. Yalnız ben şunu gördüm. Başkasına alınan küye bilgilerinin bilgilerin yazımını kontrol etmek lazım. Çünkü bazen eksik yanlış olabiliyor. Hani bunu görmek için. Şimdi katıldığımız bir grubu terk edebiliriz. Zotero'dan da silmek istersek, grup denilmesini sileyim. Bak burada Grubu sil. Ne oldu? Evet. Şimdi grubu sil seçeneği olması gerekiyordu ama burada bunun çöp sepeti. Evet. Hocam bu grupta e, çok faydalı. E, çünkü hemen bütün kitaplar e, gruplarda var. Yüklenmiş. Yani bir gruba dahil olarak birçok esere ulaşılabiliyor yani. Tabii ulaşılabilir. Bazen bir grup yetmez. İkincisine şey yaparsın. Aslında imkan olsa da e, örneğin fıkıhçılar, hadisçiler böyle herkes birer grupta buluşsa elindeki Hep kitapları şey paylaşsa güzel olur. Şimdi Zotero kullanımı, ilahiyat alanında yeni yeni yaygınlık kazanıyor. Önceden maalesef biz de bunu kullanmıyorduk. Dolayısıyla bu olsa tabii güzel olur. Hem iletişim açısından. Hatta sırf Türkiye değil, yani İslam ülkelerindeki bu işlerde uğraşanlarla da bir irtibat kurulsa o da güzel olur. Evet, şimdi ben bu grubu silme işini Buradan yapamadık. Bir şeye gidelim. Zotero program sayfasına gidelim. Bir oradan bakalım. Paylaşımımızı siteye aktaralım. Şimdi burada evet grup diyelim. Şu anda benim gruplarım var. Örneğin grup denemesine gireyim. Yani bu Zotero programındaki Zotero programında gördüğünüz kitapları buradan da görebiliyoruz. Evet, akademiklerin grubunda kitapları geldi. Evet, burada sadece ben ekleyeyim. Buraya bakalım. Burada 37 kişi var. İstanbul Hukuk'un ismini görenler buraya katılmışlar, gördüğün gibi. Şu an ekran Sa görünmüyor hocam. Efendim? Ekran görünmüyor hocam. Ekran kapandı mı? Tekrar bakayım. Şu anda gözüküyor ekran? Evet hocam. Şimdi Zatoro sayfasına gittim. Grupları tıkladım. Şimdi ee, herhangi bir katıldığım gruba giriyorum. Adını tıkladım. Bak burada bu grupta ayrılmak istiyorsan leave seçeneği var. Yani bunu terk et demek. Bunu tıklarsam bu gruptan ayrılıyorum. Şu anda ben İstanbul Hukukluşu'nu ben kurdum. Bak 37 kişi burada var. Evet. Demek ki bu gittikçe umuyoruz artar inşallah. Ahmet buraya katılabilirsin sen de. Gruplara katıldım he? hocam bende. Efendim? Ben de katıldım hocam. İstanbul Kofi'de. İyi tamam onu katıl da grubumuz şey olmasın. Garip. Yaygınlık kazanırsan Tabii i̇nşallah. iyi olur. Hocam. Bunu derslerde anlattıkça öğrencilere söylüyorum. Tabii onlar da katılıyorlar. Artık günün son bir iki senedir derste bu zetoroyu anlatma ebevek vakit kalmadığı için biraz katılım az kalmış olabilir. Evet. Hocam bir şey soracağım da bu Türkiye çapında evet. e, İslam okul'da ilk şey, lisans doktora yapanların bir WhatsApp grubu var mı hocam bildiniz? Bizim Hocalarım var, üniversitede hoca olanların. Evet. O da biliyorsun WhatsApp'ta 250 kişiyle sınır var. Hı. Dolayısıyla ama onun dışında yani oraya girmek için bir üniversitede bir şey olman gerekiyor genellikle. Ama onun dışında var varsa hocam? Hani ben bilgim yok yani. Anladım. Tamam. Onun dışında varsa bilgim yok. Evet. Şimdi gelelim burada yeni kitaplığımda. Bir de bes, yeni besleme diye bir şey var. Bunu tıkladığımız zaman URL'den bir de OPML'den var. Yani bu yeni besleme bununla ilgili açık bir ne işe yaradığına dair bu zoteri anlatan e, program kılavuzlarda vesaire de videolarda bununla ilgili açık bir bilgiye rastlamadım. Yani besleme diyor. Yani bunu bir şeyle destekle demek. Bu demek işte internet sayfasından. Bunu ben şu anda tam ne işe yaradığını bununla ilgili bir açıklama görmedim Ahmet. Bunu tıkladığımız zaman işte şöyle bir şey geliyor. Gelişmiş ayarlar tıklarsak bak besleme her bir saatte yenile diyor. Buraya bir internet adresi giriyorsun. Demek ki oradan bir güncel bilgiler al demek istiyor. Evet. Okumuş beslemeler diyor. Sanki böyle bir bir yayın akışı gibi bir şey kastediyor buradan ama tam böyle net, somut bununla ilgili bilgi bulamadım. Bunu artık hızlı geçiyoruz. Senin bununla ilgili bilgin var mı Ahmet? Yok hocam. deyince de beslemeleri OPM'e içerakta. Demek ki sende bir yediği falan varsa onu yükleyebilirsin. Yani bunu tahminen bir bilgi akışı, bir şey var ama bunun ne olduğunu tam anlayamadım. Açıklamada bulamadım eğer bir şey bulursam daha sonra inşallah söylerim. Evet. Şimdi böylece üçüncü simbiye geldik. Bunu, bu neydi? Yeni eser ekleme. Şimdi Zotero ile ilgili şunu söylememiz mümkün. Zotero'da mutlaka zorunlu olarak bilmemiz gereken yerler var. Yani farz vacip hükmünde olan yerler var. Bir de müstahap diyebileceğimiz, yani bilirsek e, işimizi kolaylaştıracak yerler var. Mesela biz bu Zotero'yu esas olarak şimdi niçin anlatıyoruz? Bilimsel çalışmalarda değil mi? Dipnot eklemeyi, kaynakçı oluşturmayı bununla yapalım ve bu Zotero programının bize sağladığı kolaylıktan yararlanmamış istiyoruz. Şimdi bir dipnot ekleyebilmek için, kaynakçı oluşturabilmek için bir kere Zotero'da bu simge şu anda artı olarak gösterilen yeni eser ekle simgesi çok önemli. Bu olmazsa olmaz. Yani bu yeni ekleme eksiklik yaparsak program ne yapamaz? Eksik bilgi olduğu zaman dipnotlara eksik şekilde ekler kaynağı ve kaynakçıda da bilgiler eksik olur. Dolayısıyla bizim mutlaka bu yeni eser ekle kısmını çok iyi bilmemiz gerekir. Şimdi yeni eser ekleme ne demek? Yani Zotero programına bir eserin künyesini girmek demek. Tabii bu, buradan girdiklerimiz nerede gözükecek? şu listede gözükse, Şu anda bende 944 eser var diye burada görüyorsun. Şu anda ben buraya bir yeni eser eklesem bu ne olacak? 945 olur. Birazdan bakarız. Şimdi yeni eser nereye eklenir? Buraya dikkat edelim. Kitaplığım seçiliyken bir yeni eser eklersen bu eser kitaplığım altında gösterilir. Ama örneğin diye ki ben bir yeni eseri şu şuraya eklemek istiyorsam ne yapmam gerekir? Bunu seçtikten sonra yeni eser eklemem lazım. Bu söylediğim anlaşıldı mı? Tekrar söyler misiniz? Şimdi yeni eser ekleyeceğiz ya Ahmet. Bu yeni eser evet. genel kitaplığımın altına mı eklensin, bir dermenin içine mi eklensin? İşte biz hangisini tıklığı ise onun içine ekler. Sen diyelim ki yüksek istans tezinle ilgili bir kaynak buldun. Direkt bunun için eklenmesini istiyorsan önce ne yapacaksın? Yüksek istans tez diyeceksin. Tamam mı? Ve artık yüksek istans tezinle ediyorsan. Şimdi bundan bir yeni eser ekleyeceğiz. O zaman şimdi bu yeni eser eklerken burada önemli noktalardan birisi nedir? Eser türünü seçmemiz lazım. Şimdi burada saymadım da yani herhalde bir otuz kadar tür var değil mi Ahmet? Şimdi saysak aşağıda yukarı. Şurayı okay. da saysak belki bilemiyorum yani. Baya var. Şimdi eser eklerken eser türünü seçmek çok önemli. Yanlış seçersek ne olur? Biz zoteriye ya yanlış komut vermiş oluruz. Yanlış bilgi o yanlış verir. Çünkü bunlar için farklı? Birincisi eser türlerinin dipnot ve kaynakçada gösterin Kuralları farklı. Bir de eser türüne göre girilmesi gereken bilgiler de farklı olur. Şimdi diyelim ki bilimsel makaleyi tıkladım. Bak burada onunla ilgili şu an ekranda görebiliyorsun değil mi? Bak onunla ilgili burada evet. bilgilerin girileceği bir anladığı bir form açılıyor. İşte bu forumdaki e, ne diyelim, girilecek bilgiler eser türüne göre farklılık arz ediyor. Mesela ben diyelim ki El yazması diyeyim. El yazmasında örneğin e, arşivdeki yeri var burada bak mesela. Ama bilimsel dergiye gelirsek orada da var. Burada başka ne var? Bak burada şey az gördün mü? El yazmasında girilecek bilgi az. Ama bilimsel makaleye geldiğimiz zaman bak buradan bilgi yeri fazla. Yani demek ki e, biz zaten orada eser, bir esere ait künye bilgilerini eklerken İlk adımda ne yapmamız gerekiyor? Eser türünü doğru seçmemiz lazım. Bakacağız, bilimsel ise bunu tıklayacağız. El yazması ise bu, kitapsa bu, konferans bilgisi bu, testse bu. Bağlantı ise dosya diyor ondan sonra. Diğer türlere geçtik. İşte anlık ileti diyor, ansikriyodin maddesi. Şimdi örneğin sen ansikriyodin maddesini kitap diye seçersen ne olur? Zotero bunun ansikriyodin maddesi algılamaz, kitap algılar. O zaman ne yapar? E, kitabın kurallarına göre onu dipnotta kaynakçada gösterir. Çünkü biz e, şimdi Zotero'a şöyle sorayım Ahmet. Bilgileri girdik değil mi şu anda? Bu bilgileri göre dipnot ekleyeceğimiz zaman hangi kurallara göre ekleyecek dipnotları? Hocam isnad'a göre değil mi? Hangisini seçmişsek? Şimdi biz İstinad'ı seçmemiz Nasıl yani? gerekiyor. Ha, şimdi Hı. Zotero'da 10 bine yakın stil var. Önce ne yapmamız gerekiyor? Bizim bunu seçmemiş, seçmiş olmamız gerekiyor. Bak, alıntı yapı tıkladık. Şu anda biz de hangisi seçili bakalım. Seçildiyse, bak İsnap bunu seçeceğiz. Bak bunlar da hepsi farklı. Bunlar da hepsi farklı şeyler. Farklı stiller. Çünkü bunların dipnot ve kaynakçada bir eseri gösterme tarzları farklı. Biz tabi isnat, isnat ikinci edisyon dipnotluğu seçeceğiz ve sen bunu görüyor musun şu anda ekranda? Hocam evet görüyorum. Okay, hocam ben lazım. de e, isnat ekme değil, isnatı nasıl ekleyebilirim? İşte o nasıl ekleyeceksin? O zaman düzenle tercihler tıkladın. Üstten alıntı yapı tıklayacaksın. Şu anda internetin varsa bakın. Eksitilindir. Evet, şurada gördün mü? Nerede hocam? Evet. evet. Eksitilindir. Bunu tıklayacaksın. Tamam şu anda ekranda gözüküyor mu yer? Evet hocam. Sört şiiri gözüküyor mu ekranda? Evet. Şuraya isnat yazacaksın. Bak yazdım. Üç tane bulundu. Üç tane de bulundu mu? Aynen hocam. Çılıklı. Biz ikinci edisyon dipnotlu metin içini değil biz dipnotluyu yani dipnotluyu tıklayacaksın. Hı. Bunu tıkladığın zaman yoksa ekliyor. Tamam mı? Eğer ekleyeceğin stilin dosyası senin bilgisayarında varsa artı tıklıyorsun, o dosyayı gösteriyorsun. Hmm. Şimdi mesela ben daha önceden, onu da yapayım. Evet. Daha önceden ben şey yaptım. Ee, isnad'ın eklentisini aynı zamanda şey indirdim bilgisayarıma. Şimdi ben bunu göreyim buradan. Evet. Bak. Şu anda ekranı görüyor musun benim şey, stilekli ekranı? Evet hocam görüyorum. Burada İslat Dipnoğlu like ikinci edisyon diyor. Bak metin için şunu tıklasam buradan da ekleyebilirim. Ben de olduğum Anladım, zaten... İki şekilde ekleniyor yani. Yani buradan demek ki... Bir Şu an eklendi hocam bende. Efendim? Şu an ekledim hocam. Tamam okey diyeceksin. Tamam eklenirse tamam. Evet. Şimdi demek ki eser türlerini seçmemiz çok önemli. Doğru seçmezsek ne olur? Doğru bilgi seçenekleri gelmez yan taraftaki bilgi kısmında. Bir de ne olur? Ee, Şimdi bunu size geçen sen anlatmıştım. İsnat sisteminin son kılavuzuna göre 40 kadar farklı kaynak anlatılmış ve bu kaynakların e, kaynağın türüne göre biliyorsun. dipnot ve kaynakçada gösterimde farklılıklar var. İşte bu farklılıkları e, Farklılıklar doğru bir şekilde gösterilebilmesi için ne gerekiyor? Buradan doğru türü seçmemiz gerekiyor. Burada, şurada yoksa diğere gideceğiz. Buradan bakacağız. Eğer burada da olmayabilir. Mesela bak, burada web sayfası yok. Görebiliyor musun Ahmet, web sayfası? Yok hocam. Yok. Bu listeye şuradan da ulaşabiliyoruz. İlginç bir şey. Bak, şuradan da bu liste var. Eser türü var ya herhangi bir eserin bilgisini girerken. En başlıkta, en eser türü başlığı var burada. Evet. Bunu tıkladığımız zaman o liste buraya geliyor. Bak burada web sayfası var. Tabii, yani web sayfası var. artı simgesinin olduğu yerde gözükmüyor ama yani orada gözükmeyen burada gözükebiliyor. Bunu da ben kendim fark ettim. Bir de evet. e, ilerleyen derslerde anlatacağım. Burada olmuyor. Mesela burada kısa mesaj yok. Bak, bakalım. Kısa mesaj yok. İşte Zotero'da da kısa mesaj yok. Burada yani şöyle diyelim, Zotero'da açıkça olmayan bir bilgiyi farklı şekillerde ekleme yolu var ki burada da ilave diye bir kısım var altta. Görüyor musun Şurayı Ahmet? İşte bu evet. ilaveye kodlu bazı bilgiler girerek Zotero'da ilk etapta olmayan Kaynak çeşitlerini veya bilgilerini de programa ekleme imkanı var. Bunu da yeri geldikçe size anlatmaya çalışacağız. Evet, birinci inşallah söylediğim anlaşıldı. Demek ki artıyı tıkladık. Ne yapacağız? Doğru. Kaynağı seçeceğiz. Bak burada filmi seçeyim. Dikkat edersen bak simgeler farklı görüyor musun? Kaynak türüne göre. Zotora'da gösterilen simgeler farklı. Evet, türlerin tabii hepsine şu anda tek tek bakmayalım. İleride gerekirse bunlara bakarız. Evet, bir eser tıkladığımız zaman e, ne yapacağız? Burada başlık diyor mesela. İşte bu bilgileri tek tek doldurmamız lazım. Tabii bunların hepsini doldurmamız gerekir mi? Hepsi gerekmiyor. Ama yazarı, yayın evini, cilt sayısını gibi bazı kısımları mutlaka doldurmamız gerekiyor. Şimdi gelelim bu formdaki bilgiler. Şimdi eser türü ne demek? Bizim bu artıyla seçerken tıkladığımız tür demek. Bu eser türünü tıkladık, yanlış tıklamışsak düzeltebilir miyiz? Diyelim evet. ki ben şöyle diyeyim, buradan örneğin el yazmasını tıklayacağıma filmi tıkladım. Bunu nasıl düzelteceğim? Bak burada film geldi otomatik. E, Şunun üzerine mi? tıkladığım zaman buradan doğrusunu seçin. Tamam mı? Hı. Şu anda bilimsel makale dedim düzeldi. Değişti, evet. Tamam. Değişir. Demek ki bu eser türünde, eser türü kısmında Zotero'daki eser türlerini görüyoruz. Eğer yanlış bir eser türünü seçmişsek buradan düzeltebiliriz. Evet. Eser türler içerisinde yer almayanları e, ne yapabiliriz dedik. E, bu ilave alanına yazabiliriz. Örneğin bir pdf'yi kullanmışsak, şimdi buraya bakıyoruz. Şimdi burada ahmet pdf diye bir tür yok. Şimdi görüyor musun burada? pdf evet. diye bir tür yok. Buraya bu tür şeyleri, şu ilave alanında bulunan kodları var. Bunlar isnat kılavuzunda belirtilmiş. Bunu yazıyorsun. Örneğin mesela pdf'nin, pdf ise eser türü. Buraya medium 2. PDF yazıyorsun. Evet, burada bu şekilde bunu, tabii bu kitap elektron kitap olduğu için buradan kitabı seçmemiz gerekiyor. Kitap nerede? Kitabı seçtik. <gülüyor> burada da pdf oldu. Yani bu kodları tabii ezberlemek belki zor olabilir ama en azından kılavuzdan bunlara bakmak lazım. E, hocam bizim burada e, daha çok bize lazım olan bizim alanımızla alakalı olarak hani işte ansiklopedi maddesi. Ya bize da, bak neler lazım? Siz kullandığımız, bak bunlar hep evet. kullanışın bunu mesela El yazması bazen olur mesela, evet. göre gazete hmm. makalesi olabilir, dergi makalesi kitap. olur. Tabii evet. mesela kanun maddesi yerine göre kitap kitap bölümü bildiri olur mesela, değil mi? Tez. Tezler mutlaka işimize yarar. Sözlük. Yani, san edersin bir ona ona yakın herhalde. Bir, bir yani 10-15 tane vardır yani işimize yarar bunlar. Evet. Bunlar yarar. Ama mesela PDF de olabilir. İşte mesela ekran kitap, yani sen bir kitap buldun. Bu bu yayınlanması sadece PDF olarak internet ortamında yayınlanmışsa bunları kodlarla belirtiyoruz. O kodları ben şimdi hatırlatayım. Diğer tarafa paylaşım paylaşımı açayım. Şimdi bunu kapatayım ben. Şöyle bu kodları ben kılavuzdan not almıştım. Şimdi buradan takip edelim. Şimdi burada elektronik kitaplar bizim. Orada bu tür zotor içerisinde yok. Bunu ilave alanına medium az önce gösterdim. PDF şeklinde yazmamız gerekiyor. Kitap bölümü, neşredilen eser bu başlıklar hep şeye uygun olsun diye ben isnat kılavuzundaki eser türlerine göre bunları aldım. Şu anda buradaki başlıklar doğrudan Zotero'daki eser türünde olmayanlar. Bunu ne yapmak lazım? Şu şekilde yazmak gerekiyor. Bu kodları dediğim gibi e, Zotero kılavuzundan bakmak lazım. Zaten sık kullandıklarımızı zaman içerisinde kullandıkça ne olur? Zihnimize yerler. Mesela kısa mesaj kullanmamız gerekirse orada kısa mesaj yok. İşte orada ilave yazan kısma. İşte genre 2. kısa mesajlar bu çift tırnak olmadan bunu şu resimde görüldüğü gibi yazmamız gerekiyor. Evet, kurum isimlerini eklemek diyor. O birazdan o hakkında bilgi vereceğim. Mevzuat, gönderge vesaire varsa bunu da ne yapmak lazımmış? Burada da işte şu şekilde kaynaklar türünden kanun seçilir mevzuat adı kısaltması kısa başlık olur. Ülke ilave alanına mesela ülke ismini eklersek ilave alanına publisher place bu hep İngilizce şeyler. Yani ne demek? Bunun yayınlandığı yer demek. 2. nokta ülke. Yani sen örneğin Türkiye'de yayınlanmışsa publisher place iki nokta Türkiye yazacaksın. Çünkü bu mevzuatta ülke belirtmek gerekiyor. Düzenleyici kurum, yani şu burada farklı kodlar var. Bunları artık e, burada tek tek hepsini söylememize belki gerek yok. Yani biz mahkeme kararında var, internet sitesi verilirken var, veri tabanı, sosyal medya, sınav kağıdı, ne bileyim, fotoğraf, e-posta, diyelim ki sen bir... Çağdaş alimi çalışıyorsun, görüşlerin onunla e-posta yoluyla haberleştiğin bir şeyler yaptın, aldın, yurt dışında. Onları burada koyabilirsin. Evet, şimdi bu ilave kısmı umarım anlaşıldı. Onu tekrar gösterelim, zotöreye dönelim. Evet, ilave kısmı. Şurası Ahmet gördün mü bak şurası. Demek ki bu zotorada ilave kısmı bizim direkt zotorada açıkça bulamadığımız bir seçeneği zotoraya tanıtmak açısından çok faydalıdır bunu kullanmamız gerekir. Evet demek ki eser türünde eklenen eserin türü seçiliyor yanlış seçilmişse buradan bunu ne yapıyoruz? Doğrusunu seçiyoruz ama burada da yoksa ilave alanına Bununla ilgili kodu yazıyoruz. İşte ilave alanına hangi kodları yazmamız gerekir diye sorulursa orada da diyoruz ki isnat kılavuzuna bakmak lazım. Ben de size bunların bir kısmını yansıttım. Birincisi bu. Eser türü anlaşıldı mı acaba? Hocam, şeyi tekrar soracağım da. Bu ilave kısmında yazdığınız şey hocam niçin yazmışsınız? Onu Şimdi diyelim mi? ki sen... Matbu bir kitap değil de sadece internet ortamı, Hayrettin Karaman diyelim bir kitap yazdı ve bunu sadece internette yayınladı. E bunun matbusu yok. Sen bunu internetten kullandın. İşte buna elektronik kitap deniyor. E sen bunu kullandıysan nasıl elektronik kitap türü burada yok. Bak bakalım var mı? Yok. Zaten olsa buradan elektronik kitabı seçeceksin. İşte ilave kısmı sen Zotero'da kaynak gösterirken işte elektronik kitap olduğunu tanıtmanın bir dolaylı yolu. Öyle değil yani. Veyahut da ilaveyi şöyle verebiliriz. zoterodaki seçenekler bizim isteklerimizi tam karşılamıyor. Eksik kalan yeri, şu ilave yalan, yazılan yere çeşitli kodlarla bilgi girerek o eksikliği tamamlıyoruz. Yani olmayan e, maddeyi... Mesela oraya şu anda edelim edelim biz neredeyiz? Olacağız? Kaynak türündeyiz. Mesela olmayan kaynak türünü buradan ekleyebiliyoruz. Ama kodunu bilmek lazım. Anlaşıldı. Tamam mı? da mesela şu tarihe geldiğimiz zaman mesela Zotero'ya hicri, eğik çizgi, miladi, tarih direkt yazamıyorsun. Yazsan da öyle göstermiyor. Mesela sen bir kitabı kullandın. Bazı kitapların biliyorsun baskı bilgisi hicri ve miladi beraber yazılıyor. Mesela orada da bunu söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki Zotero e, hicri Slash mesela diyelim ki 2020 işte 1442. Bak bunu böyle yazsam kaynak veya tersini yapalım. Bunu dipnota eklerken, kaynak şey eklerken bu şekilde eklemiyor. Bunun bu şekilde eklenmesini istiyorsak bir kod var. Bu tarihi şu ilave kısmına o kodla yazdığımız zaman o zaman bunu bu şekilde gösteriyor Ve bu ilave kısmına birden fazla veri girebiliyoruz. yani Diyelim ki tarihle ilgili bilgi enter'a girersin. Yani burada birçok bilgi girebiliyorsun. Çünkü diyelim ki bir kaynakta hem tarihle ilgili buraya bir şey kod girmen gerekir. Veyahut da başka şeyle ilgili, türle ilgili girmen gerekir. Yani birden fazla buraya e, veri girebiliriz. Ama neye dikkat edeceğiz? Bir veri türünü, kodunu yazdıktan sonra enter'a basıp alt satıra geçmemiz lazım. Biraz ilavenin faydası anlaşıldı mı? Evet hocam. Yani hocam kısaca olmayan e, eser evet, türüne eklemeni yapabiliriz. Burada olmayan e, seçenekleri evet. biz e, ilave kısmına kodlarla bilgi girerek onu ekliyoruz ama hangi kodu girmemiz gerektiğini işte öğrenmemiz lazım. Tam kafadan olmuyor. Tamam eser türü sanıyorum anlaşıldı değil mi? Evet. Şimdi geldik ikinci veri yerine başlık yazıyor. Başlık ne demek? Buraya e, çalışma'nın adını yazacağız. Yani şu anda bizim kitap türümüz kitapsa buraya kitabın adını yazacağız, tamam mı? Eğer bizim e, şey türümüz Anschelvedi Maddesi ise bu sefer ne yapacağız? Buraya Anschelvedi Maddesi'nin adını yazmamız lazım. Evet, başlık anlaşıldı mı? Evet hocam. Şimdi burada yani, neye dikkat edelim? Kitabın adı diyebiliriz kısaca hocam. Efendim? Başlangıç kitabın adına yazıyoruz yani. Hayır ama farklı kaynak türü çalışmanın adı dememiz lazım. Eserin tabii, adı. Tabii tabii aynı. Mesela ansiklopedi maddesi olabilir. Burada diyelim farklı bir şeyler olur. Mesela kanun olur, kanun adı olabilir. Bir değişir yani. Mesela hocam ansiklopedi maddesi olduğu zaman başlığa ne yazabiliriz? Şimdi burada Evet. Şimdi şu İsnat 2 edisyon eserleri gördün mü? Evet. Bunun şimdi şöyle var. Sen e, az önce hatırlarsan Zotoro'dan ne yapmıştık biz? E, sitesinden İsnat e, eklentisini indirdik değil mi? Aslında İsnat eklentisi şeyin, İsnat'ın kendi sayfasında da var. Orada indirdiğimiz zaman hem eklentiyi indiriyoruz hem İsnadın nasıl kullanacağını açıklayan pdf kılavuzlar var. Bir de e, bu isnat kılavuzunda eser türlerine verilen örneklerin yer aldığı kitaplardan toplandıkları bir dosya var. Yani bir anlamda kılavuzdaki 164 eserin şeyi var. Ör, e, böyle künye bilgisi var. Şimdi buradan bunu oradan indirip Zoteri ekliyorsun. Eklediğin zaman ne yapıyorsun? E, buradan Nasıl olduğunu merak edersen biraz canlı örneğine buradan bakma imkanımız var. Şimdi buradan e, şeye bakalım. Bak bir ansikrali maddesi buldum. Şu anda görüyorsun değil mi ekranı? Evet. Tamam, şimdi bu isnadın verdiği bir örnek kılavuzunda. Bakın, eser türü ansikrali maddesi başlık, başlık kısmına ne yazıyoruz? Maddenin adını yazıyoruz. Örneğin sen diyelim ki ada, Hanefi maddesine bakmışsan başlık Hanefi oluyor. Burada neye dikkat edeceğiz? Burada dikkat edeceğimiz konuşudur. Ee, bazı e, eser adları çift tırnak içinde yazılır. Mesela ansiklöyü maddesi adı çift tırnak içinde yazılır. Makale adı, tebliğ adı, gazete yazısı gibi bazı eser türleri nedir? Bunların neler olduğu isnat kılavuzunda anlatılıyor. Şimdi burada dikkat edeceğimiz konu biz buraya yazarken yani çift tırnak içerisinde yazılan eserleri Zotero'ya eklerken çift tırnağı kullanmayacağız. Eğer biz eser türünü doğru seçersek o eklemeyi Zotero kendisi otomatik yapıyor. Ama buna çok dikkat etmemiz gerekir. Bu anlaşıldı mı Ahmet? Evet hocam. Sen demek ki o zaman ansiköy maddesi tırnak içine veriyor. Buraya tırnak içine yazacak mıyız? Hayır hocam. Yazmayacağız. Şimdi başlık dedik. Buraya bunu yazdık. Evet, başlıkla ilgili başka ne söyleyebiliriz? Evet, şimdi... Kitap adına gelelim. Mesela bu, El Camius Sahih. Buraya tıkladığımız zaman daha önce yazılan bilgiyi görüyoruz ve buradan bunu düzeltebiliriz. Evet bu başlıkla ilgili bir seçenek vardı. Burada bunu göremedim. Evet şimdi ahmet buraya dikkat edelim. Kitap Adını yazdık ya veya neyse makale adı, eserin adını Ahmet. Şimdi eser adı üzerinde farenin sağını tıkladığımız zaman iki seçenek geliyor. Bir başlık biçimi, iki cümle biçimi. Şimdi bunun e, anlamı nedir? Başlık biçimini tıklarsak e, bu eser adının sadece kelimeler ilk harflerini büyük yapıyor. Cümle biçimini seçersek ise ilk kelimenin ilk harfi büyük oluyor, gerisi küçük oluyor. Yani cümle düzenini düşürüyor. Bunu bak denedim. Bakın. Başlık biçimi, cümle biçimi. Bu bizim nerede işimize yarar? Biz diyelim ki eser adını yazarken önce büyük, küçük, dikkat etmeden yazarız. En son bunun üzerinden farenin sağını tıklayıp başlık biçimi dediğimiz zaman ne yapar? Otomatik olarak ilk ee, kelimeleri büyük yapar. Eğer şu anda isnat da öyle değil de mesela buraya diyelim ki şeyi yazmışsak mesela isnat sistemine göre Türkçe eser adlarının yazarken ilk her kelimenin ilk harfini bağlaçlar hariç ve ile gibi ilk harfini büyük yazıyoruz ama Arapça eser adlarını yazarken ne yapıyoruz? İlk harf dışındakileri özel isim değilse küçük yazıyoruz. Dolayısıyla biz diyelim ki bir künye bilgisi elimize aldık. Bu kurala uyulmamışsa ne yapabiliriz? Başlık üzerinden farenin sağını tıklayıp başlık biçimini veya cümle biçimini seçerek bu ayarlamayı yapabiliriz. Evet bu anlaşıldı mı acaba? E, bu şey hocam, şunu anlamadım. Hani buradaki faydası nedir hocam? Faydası, faydası şu. Veya... Şimdi Güzel diyelim ki ben bunu kendim yazdım veya da bir yerden aldım bu kitabı mesela. Şu Adnan Demircan'ın işte kabul toplumundan, akide toplumuna kitabını aldım bir yerden. Baktım evet. ki bunun kitap adı böyle yazılmış. Şimdi bu İsnada uygun mu bu yazım? Hayır. Niye uygun değil? Çünkü İsnada göre Türkçe kitap adlarının bağlaşlar dışındaki her harfinin büyük bir yazılması lazım. Şimdi bunu düzeltmek için birinci yol nedir? Bunu tıklayacağım. Tek tek geleceğim buraya. İşte şunu... T yapacağım. Bu biraz uzun yol değil mi? Gördüğün gibi. kitap Bunu yerine bunu uğraşma tabii. gerek yok. Ben buradan farenin sağına tıklayıp başlık biçim dediğim zaman otomatik o başlık biçimine getiriyor. Anlaşıldı. Tamam mı? Ha, diyelim ki bu eser Arapça bir eser adı olsa. Tıklayalım şuraya. Bakın şu geçiyor, Türkçe çıkıyor. Şu mesela. Bak bu S küçük yazılmış Ahmet. Bu büyük yazılmış olsaydı o zaman bunu küçük hale çevirmek için ne yapacaktım? Cümle biçimi. Çünkü Arapçadaki kural böyle şeyde. Ee, i̇snat böyle. Yani Arapça diyor, eser adları diyor. İlk kelime hariç özel ise küçük yazılır. Evet, başlıkla ilgili şu anda söyleyeceğim. Bu, bununla sorun var mı? Şimdi burada şöyle bir durum var. Diyelim ki e bir kanun gibi bir şey atıf yapacaksak veyahut da bir eseri diyelim ki kurum yayınlanmışsa, burada dikkat edersek ne olacak? Yani farklı durum olabilir. Şimdi eğer bir mevzuatsa bizim yaptığımız ki mevzuatın simgesi bakın şurada şu bak mevzuat simgesi, şu artık ne diyelim, şu simge mevzuat, dikkat edersen bak hepsi kanun diye geçiyor. Şimdi burada mevzuata girerken türden kanunu seçiyoruz. Sonra kanun adına o mevzuatın adını yazıyoruz. Bak dikkat edersen Ahmet burada ne oldu? Bak şimdi bir esere gidelim. Bak eserde, eser türünün altında başlık ve yazar geldi. Mevzuata geçtiğimiz zaman bak eser türünün altında kanun adı, sonra yazar geldi. Ya yani burada ne anlıyoruz? Zotero'da e, bir kaynağın bilgilerini girmek için açılan forumun seçenekleri ne oluyor? Eser türüne göre değişiyor. Niçin değişiyor? Çünkü eser türüne göre yazmamız gereken bilgiler farklı. Burada mevzuatta e, kanunu seçiyoruz. Sonra buraya kanun adını yazıyoruz. Burada kısa başlık var. Buna ahlilerde gelecektik aşağıda ama şimdiden söyleyeyim. Bu kısa başlık Nerede? Burada görüyor. Şu. Buraya kanunun kısaltmasını yazıyoruz. Şimdi bu kısa başla neler yazılacağı duruma göre değişiyor. Bak burada kanunun adının tam adı, kısa başta ise bunun D şeklinde kısaltması yazılıyor. Evet. Bu anlaşıldı mı acaba? Evet hocam. Tamam. Şimdi yine kitaba gelelim. Şimdi geldik yazara. Evet, şimdi yazara geldiğimiz zaman boşken, burada da ekranda da görüyorsun, ben aslında bu isnat şeyini bozmuyorum da biz şöyle deneme yerine geçelim. Şimdi yazara geldiğimiz zaman, boş bir şeye geçeyim. Tamam, yeni bir eser diyelim. Boş olsun. Yeni kitap diyelim. Tamam. Şimdi burada yazar adı gördüğün gibi son ve ilk yazıyor değil mi burada? Şimdi bu yazar evet. adı yazılırken son yazan yere bunun soyadını yazıyoruz. İlk yazan yere adını yazıyoruz. Bu gül burada otomatik olarak var. Bizim onun için mesela diyelim ki yazar Hayrettin Karaman olsun. Soyadı bunun ne? Karaman değil mi? Bak burada bizim yazar yerinde bir harfi tıkladığımız zaman bizim Şamile'de şahfeden Şamile diyorum. Zatora'da ekli olan yazarlar ben bu harfle başlayanlar otomatik gözüküyor. Bu Karaman daha önce ekli olsaydı burada olurdu. Bunu seçebilirdik. Şu anda biz ekli değil, biz ekleyelim. Karaman dedim. Bitti. Şu ilk yazan yere tıklıyorum. Buraya ne yazacağım? Hayrettin yazacağım. Bak Hayrettin varmış. Buradan seçtim. Evet, demek ki Zotero'ya isimler nasıl ekleyecekmişiz? Soyad, sonra adı ekliyoruz. Soyad'dan sonra biz virgülü koymuyoruz. Virgül nerede var? programın kendi içerisinde var. Bu anlaşıldı mı? Evet. Yani bu çok karışık değil sanıyorum. Yok hocam karışık değil. Tamam. Şimdi gelelim yazar birden fazlaysa ne yapacağız? 2-3 kişi olabilir değil mi? O zaman ne yapmamız gerekir? Bak şurada artı işareti var. Bu artıyı tıkladıkça ikinci yazar ekleyebiliriz. Üçüncü varsa bir daha tıklarız. Tabi bunu yazdıktan sonra. Mesela diyelim ki Kur'an yolu tefsirini biliyorsun. Hayrettin Karamanca'nın olduğu bir komisyon yazmış. Bunları eklerken ne yapmamız gerekir? İşte yazarları eklerken eğer tek tek ekleyeceksek buradan eklememiz lazım. Mesela buraya ikinci yazarı yazarız. Bu anlaşıldı mı? Diyelim ki yazarı silmek istiyoruz. Mesela buraya ne yazayım ben? Kim var orada? var orada? Evet. Ahmet diyelim. Ama Ahmet yanlış yazdık. Önce hangisini yazmamız lazım? Soyadını. Önce diyelim ki, dur yanlış gittik Evet. Taş aydın diyelim. Aydın dedik. Şimdi bunu eklerim. Eğer bunu yanlış eklemişsem, silmek istersem ne yapacağım? Bir eksiği tıklarım. Yazılan araştırmak istiyorsan üzerine tıklamam gerekiyor. Hocam bu e, kitapta var olan müellifler değil mi? Yani iki yazar Hı. varsa? Tabii iki yazar varsa o yani. Yalnız şöyle bir kural evet. var e, Zotero'da değil de İsnatta diyor ki yazar üç veya fazla kişi olursa diyor ilk yazar yazılır diğerleri için VD kısaltması kullanılır diyor. Ben bunun e, düzeltilmesi için onlara bir mesaj yazın dikkat alınlarım bakacağız güncellemelerde evet. ben de İsnattan ki, mı hocam? Tabii isnat diyor ki eğer yazar, çeviren yani bir esere katkıda bulunan üç kişi ve fazla ise diyor ilk kişinin adı evet. yazıldıktan sonra ve de yani ve diğerleri kısaltması kullandır diyor. yani ikinci ve sonraki kişilerin isimleri yazılmaz diyor. Yazılmıyor. Ya yani iki kişi ise yazıyorsun evet. üç ve fazlaysa yazmıyorsun ama ben onlara bir mesaj yazdım dedim ki Dipnotta bunların yazılmaması makul olabilir. Hani Dipnot çok şişmesin. Kaynakçada verilmesin. Kaynakçada bence çünkü Merak eder insan değil mi? Kitap elinde Aynen. olmaz. Hocam, da... e, Acizane ben de göndermiştim hocam. Öyle bir mail. Kime e, gönderdim? Siz ders anlatırken e, Abdullah Demir hocam. Ha, o ben herhalde ilgilenip cevap göndermişti. Ne dedi sana? Hani dedi ki, e, şey demişti hocam, hani, e, yani bazı şeylerde hocam, editörlüklerde baya bir fazla yazar olabiliyor dediler. Tamam. Ee, o yüzden hani ve diğerleri şeklinde. Ben de ne hani şey yazdım en azından dipnotla verilmiyorsa sizin dediğiniz gibi kaynaklı da, da, da, e, kim tatlısı mu sahne o şeye evet. yazılması lazım yani aynen. Çünkü Erbins e, yani onun cevap yazmaz hocam onun dışında. Tamam. Hmm. Ya bana ben zaman zaman ona mail yazıyorum. E, mesela bir kısmına evet. şöyle cevap veriyor. Diyor ki bunu diyor not aldım diyor. İşte bizim güncelleme toplantımızda dile getireceğim diyor. Yani evet. bu de yazılması gibi. gerekiyor bence hocam. Hani bence de yani kaynakçı eklenmesinde fayda görüyor. En azından orada insanlar bilmesi gerekiyor. Evet, bilsin yani. Ya. Şimdi yazar kısmında eğer dikkat ettiysen, üç isimli kişiler nasıl yazacağız? Mesela bizim Muhammed Tayyip Kılıç değil mi? Bizim fıkıh hocasından birisi. Üç evet. ismi nasıl yazacağız o zaman? buraya? Üçüncü yazarımız da olsun. Hani biz Hayrettin Karam Hoca ile ortak. Burada ne yapacağız? Üç isim varsa son yani soyad kısmına e, yani şöyle yazacağız. Soyadın dışındaki ismi yani en sondan baştaki ilk iki ismi at kısmına yazacağız. Yani biz Tayip Hoca'nın adını buraya ekleyecek olsak şöyle yapacağız. Kılıç virgül Muhammed Ayıp yazacağız. Bu anlaşıldı mı? Çünkü üç ismi kişiler olabiliyor biliyorsun. Şu şekilde yazmamız gerekiyor. Evet hocam. Bu, bu, bu da çünkü karşımıza gelir. Demek ki soyadının son kısmına birinci ve e, ikinci adını ise ilk kısma yazıyoruz. Şimdi görelim. Yazar isminin karşısında bir aşağı doğru bir ne var? Üçgen simgesi var değil mi? Burada ne var? Bak burada seçenekler var. Yazar, zaten biz bu seçili. Çevirmen, dizi editörü, editör. O zaman biz buradan neyi anladık? Bir kitabın diyelim ki Hayrettin Karaman bir kitap yazdı. Ben onun editörü oldum. Kitabın ne yapacağım buradan? Editör seçeceğim. Mahmut Tayip Kılıç Hoca diyelim ki ne oldu bunun? Efendim. Yani birisi İngilizce. Çevirmen olsun. Çevirmen oldu. Demek ki burada neyi almadık? Ee, Yazar başlığının içerisinde neler var? Yani çevirmeni buradan seçerek belirteceğiz. Tabii şu ne yapacağız? Artı simgesini kullanacağız. Ee, dizi editörü de tahkik eden demek. Ahmet bunu unutma. Diyelim ki tahkik eden oluyor bazı eserlerde tahkik edeni yazmadan önce dizetürünü seçeceksin. Bunu dipnot veya kaynakça gösterdiğin zaman THK kısaltmasıyla gösteriyor. Katkıda bulunan bunu seçeceğiz. Şimdi bir de burada en üstte taşı, en bir aşağı taşı var. Gördün mü? Bu ne demek? Evet. Ne demek olabilir? Şimdi yani yazar yazarım mı hocam? Birden fazla kişi yazdığımız zaman onların sırasını değiştirmek için bunu kullanacağız. Bak bir aşağı indireyim, bak bir aşağı indir. Gördün mü? Hmm, sıralamayı, bir yukarı, sıralamayı değiştirmek için. Bu birden fazla yazar olduğu zaman gözüküyor. Tek yazar olduğu zaman gözüküyor. Şimdi burada şimdi dikkat edersen Ahmet burada sadeleştiren var mı? Yok. Değil mi? Yani burada aslında bazı esere katkıda bulunanların adı seçenek olarak yok. Onları da yine, yeri geldiği zaman söyleyeceğim, şu ilave kısmına kodla yazarak belirtiyoruz. Mesela diyelim ki, mesela biz de Osmanlıca bir eserde, mesela diyelim, Hamdi Yazır'ın nesi var? Hakdini Kur'an tefsiri var. Bu sadeleştirilmiş baskısı var değil mi? Şimdi bunu yazar kim? Muhammed Hamdi Yazır. Sadeleştiren nasıl yazacağız? Buraya giriyoruz. Seçenek var mı sadeleştiren? Yok. O zaman nasıl belirteceğiz sadeleştireni? Bu ilave kısmına kod yazacağız. İşte onlar neler olduğunu söyleyeceğim ama bunlar verdiğim gibi en azından istinat clause'una bu bakılabilir. Bu söylediğim anlaşıldı mı? Evet hocam. Şimdi burada bir de ne var? Eksi simgesi dedik, bunu siler. Artı bir aşağı satır ekler. Şimdi bir de burada bakın. Tek alana geç. Tek alana geç. Tek alana geçtiği şimdi var. Bu ne demek? Şimdi biz isimler nasıl yazmıştık? Soyak virgül ad olarak yazık, değil mi? Bu tek alana geçtiği tıkladığım zaman bu ismi düz yazar. Yani ad soyad şeklinde çevirir. Bak tıkladım. At çevirdi, tıkladım, at soyada çevirdi. Bunun fonksiyonun anlaşıldı mı? Sen de bunu dener, zotarı şu anda açıksa. Ee, onu tekrar yapabilir misiniz hocam? Yapayım, şimdi bak, tersinden başlayayım şimdi. Diyelim ki sen hmm. yaz adını düz yazın. Önce Hayrettin Karaman yani at soyad olarak yazın. Evet. Ama biz Kur'an ne demiştik? Soyad adı olacak. İşte bak bunu düzeltmenin bir yolu da şurada bakın. İki alana geç varsa burada bunu tıklıyorsun. İki alana geç. Yani iki alana geç demek yazar adını soyad ve ad olarak ayır demek. Ayrılı olanın karşısında tek alana geç geliyor. Bunda tek alana geçi tıklarsan bununla adı yani ad ve soyadı düz yaz demek. Bilmiyorum anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. Yani bu da nerede değişimize yarar? Ee, soyadı mesela diyelim ki ben Tayyip şöyle yapalım. Evet burada bak burada karıştırdı görüyor musun? Üç isim Hı. var ya üç isimle bunu karıştırdı Ahmet. Ayıp, Burası Muhammed. Hanım. İki isimle karışmıyor da üç isimle karıştı. Üç isim sıkıntıdır hocam. Üç isim koymamak <gülüyor> lazım. Vallama. <gülüyor> Çocuğun var mı Ahmet? <gülüyor> Yok hocam bekarım ben. Ha bekarsa neyse hayırlısı demek ki o zaman üç isim vermiyor o zaman sen. Aynen hocam ben. Tamam. Evet bu Evet. Tamam. Eee bunu da söyleyeyim. Şimdi gelelim bu yazar adı arapsa nasıl yapacağız Ahmet? O da önemli. Biz ilahiyat alanında çok ad var. O zaman soya yerine ne yazacağız Araplarda? Soya yerine ne yazmamız gerekiyor? soyad yerine bunun meşhur adını yazmamız gerekiyor. Örneğin İmam Gazali'ni yazmak istiyorsan şimdi İmam Gazali'nin adı nedir? Bunun meşhur adı Gazali değil mi? O zaman soyad yerine Gazali yazacağız. Ad yerine ne yazacağız? Ad yerine bunun örneğin künyesi yani Ebu diye başlanan bir şey varsa bunu yazacağız. Ondan sonra varsa bunun nisbesini lakabını varsa ekleyeceğiz. Mesela İmam Gazali şu şekilde yazıyoruz. Bak şu şekilde. Burada neye dikkat edeceksin? Şuraya sonuna biraz uzatayım bunu. Daha rahat gözüksün. Bak şuraya el ekledim gördün mü Ahmet? Buna dikkat edelim. Şimdi İmam Gazali'nin adı nedir? Ebu Hamid Muhammed El-Gazzali. Burada neye dikkat edeceğiz? Arap yazarın isminin başında el taksı varsa bunu soyad kısmına değil de ne yapacağız? At kısmının sonuna ekleyeceğiz ki niçin bunu böyle yapıyoruz? Çünkü isnada göre dipnotta yazar gösterilirken at soyad şeklinde gidiyor. Yani kaynakçada soyad virgül at şeklinde gidiyor. Dolayısıyla biz bunu mesela <gülüyor> dipnotta kaynak verdiğimiz zaman bu nasıl başlayacak bunun ismi Ebu Hamid Muhammed el-Gazali olacak. İşte burada el taksım olabilmesi için buraya bu el eklememiz lazım. En son bunu isnad kılı diyor ki en son bunu diyor elle silebilirsiniz yani benim kanaatime göre elle de silmeye gerek yok burada kalsın yani niye evet. Bence gerek yok yani, benim kişisel kısaca. Elle bunu yapmaya gerek olmadı kanaatimde. Evet bu Arapların şeyi anlaşıldı mı acaba? Evet hocam. Yani sen diyelim ki İmam Buhar'ın El Camii Sahih var ya Evet. Bunu kullandı. Bunun bir yazar adı daha Burası açılmadı. açılmış mı? Tamam ekran yapalım. Şimdi buraya bunun adı ben şuraya yazayım. El Buhari. Şimdi Ahmet bunu İmam Buhari'nin El cami Sahihini hadis kitabını kullandım. Buraya ekliyorsun. Bunu soyadı kısmına ne ekleyeceğiz? Soyadı kısmına ne demiştik Arap yazarlarda? Buhari'yi başa alırız. Meşhur yani. adını ekleyeceğiz. Bunun meşhur adı nedir? Evet. Buhari diyebilir değil mi? Evet. O zaman bunu buradan kestim. Soyad alanını tıkladım. Buraya yakıştırdım. Bu şekilde. tabii El taksı burada olmayacak. Şöyle yazacağız. El taksı olmayacak. Evet. El taksı burada olacak. Tamam mı? Hı. Şu şekilde yazacağız. Evet. Yani bunlar, bunlar dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü kaynakça da ne olsun? Üzgün olsun. Şimdi başka bir konu daha var. Ahmet Cevdet Paşa gibi ad-soyad ayrımı yapılamayan Ömer Seyfettin gibi. Bunlar nasıl yazacağız? Mesela Ahmet Cevdet Paşa bizde değil fıkıhta geçiyor değil mi ismi? Evet. E Bu nasıl ekleyeceğiz o zaman? Geldik. Ahmet Cevdet Paşa önce bir ad alanına yazalım. Bunu nasıl yapmamız lazım? Paşayı başa alırız hocam. Şimdi bunları tam isim olarak yani şöyle Ahmet şöyle yazmamız gerekiyormuş. Şuraya ana hani tıklıyorduk ya. Tek alana geç. Evet. Tek alana geçip bu şekilde yazmamız isteniyor. Tam isim olarak. Tamam. Anlaşıldı. Bu da biraz Osmanlı'da biliyorsunuz soyadı kanunu e, cumhuriyetlerinde çıktı ya. Osmanlı'da özellikle yaş ha. yaşayan alimler için. Bu olabilir. Birden fazla yazarın eklenmesini, silmesini, efendim yerinin değiştirilmesini söyledik değil mi? Az önce söyledik. Evet. Tamam. Evet. Burada e, anlatacağınız başka bir şey yoksa bence bitirelim hocam. Zaman doldu. Zaman doldu mu yoksa var mı biraz zahmet? Yani hocam e, altı buçuk gibi zannedersem başladım. Tamam. Her şey yapar En azından bir başlıyor. Biraz bir yerde bitirmeyelim. Ayrıman mı gerekiyor? Şöyle yani bir otobama bakayım. Zaman. Şimdi evet. buradaki şu seçenekleri söyledim. Değil mi? Burada evet. olmayanları ilave kısmına dedik aşağıda. Da görüş, da biraz evet. Ne yazmamız gerektiğini isnat klausunda var dedik. Evet. Tahkik eden için e, dizi editörünü seçiyoruz dedik. Değil mi? Onu söyledik. Evet. Aslında ben o zaman Ahmet şöyle yapayım, burayı kapatayım diğerlerini kendi notlarımla göstereyim oradan bakarak belli bir yere gelip artık dersimizi bitirmeye çalışalım. Değil mi? Evet. Seni biraz daha tutacağız ama Ahmet şimdi başlık yarım kalmaması. Estağfurullah <gülüyor> hocam. burada Z -z şimdi burada Ahmet dizi editörü yani tahkik edeni yazmak için az önce söyledim, düz editörü seçmemiz yeterlidir. Bunu seçtiğimiz zaman, bak örnekte gözüktüğü gibi THK kısaltmasıyla gösteriliyor. Bu ilave kısmına şu şekilde yazarsak da tahkik edeni gösteriyor. Collection Editor diyor. Burada, şimdi bakalım, Neşre'den mi yazmamız gerekiyorsa, şu kodları artık... E, Buradan bakmak lazım yani işte. Şu şey, kodları kullanmak lazım. Hazırlayan eklemek için bunu kullanacaksın. Sadeleştirme eklemek için ilave alanı. Yani Zotör'deki ilave alanı. Müellif zaten olduğu için buna gerek yok ama aşağıya ekleyebilirsin. Görüşmeci eklemek istiyorsan bunu kullanacaksın. Evet, Tüzel kişilerin yazımında e, ne yapıyoruz? Soyadı alanına onun kısaltmasını, adı alanına ise e, tam adını yazıyoruz. Örneğin diyelim ki bir kitabı Aile Bakanlığı yayınlamış değil mi? Bakıyorsun ki Aile Bakanlığı yayınladığı bir kitap. Sen de bunu kullanman lazım. Yazar kim? Kurum. O zaman kurumun yazar olduğu bir eserde bunu yazarken yazar kısmına ne yapacaksın? İsim kısmına, o kurumun tam adını, soyadı kısmına da kısaltmasını yazacaksın. Bu anlaşıldı mı Ahmet? Evet. Ön entik kurumunun diyelim ki sözünü kullandın. Yazar yerine ne yazacaksın? Türk Dil Kurumu. E, bunun soyadı kısmını da kısaltmasını yazman gerekiyor. E, Rapor bir raportörü bir yayını kaydederken diyor. Evet, burada neler yazılır? Mevzuatı bunların hepsi şeyde kılavuzda var. Nasıl yazılması gerekir? Sosyal medya iletişimi kullanmak gerekiyorsa onu nasıl göstermek ister gerekir? Bunlar hepsi kılavuzda var. İnternet sitesi, kitap mahkeme kararı, veri tabanı, evet. Şimdi şöyle diyelim Ahmet. Şimdi burada özet kısmını söyleyerek bitirelim. Tamam? Mı? Evet. Özet kısmını özet kısmında şimdi ben tekrar oraya gidip orada dersi bitireyim inşallah. Şimdi özet kısmına gelelim. Foto oraya. Şimdi burada özet var. Burada Kitabın hakkında özet bilgi yazılabilir. Yani biz bunu tabii kendimiz yazarken genellikle eklemiyoruz ama internetten bir e, örneğin Dergi Park'tan otomatik, sana daha önce göstermiştim sanki değil mi Ahmet? Öyle hatırlıyorum. Dergi Park'a evet, evet göstermiştim. Ya Dergi hocam. Park'tan e, Zotor'a direkt e, makale bilgisini aktarabiliyor muydu? Evet hocam. Nasıl yapıyorduk? Yani dergi partan hocam şeye gidiyoruz e, oradaki makaleyi buluyoruz hocam orada tamam. Zotero e, simgesi var var evet bası o, bekliyoruz onu tıkladığımız zaman hatta ne yapıyordu hem e, onun PDF'sini bile Zotero için atıyordu değil mi hatırladığımız kadarıyla evet dolayısıyla evet. şimdi oradan eklediklerimizde özet olabiliyor ama istersek biz de onunla ilgili bir özetimizi yazabiliriz şimdi burada o zaman biz e, diğer Buradaki seçenekleri artık ne yapalım? Haftaya inşallah. Devam edelim. Değil mi? Evet hocam. Tamam. Başka sorun var mı? Ee, yok hocam. Teşekkür ederiz. Tamam. Haftaya inşallah. Kaldığımız yerden devam etmek üzere. Esselamu Aleyküm. Ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hayırlı akşamlar hocam. Selamun. Selam,